Herkese merhaba ben Tolga Özbek Teknofest başladı Teknofest'in heyecanını Havelsan'la birlikte yaşayacağız birlikte farklı farklı videolara imza atacağız Bugün tabi yağmurla başladı biraz hava gösterileri az Ama isterseniz gelin Havelsan'ın çadırında neler var Hangi simülatörler var Birlikte dolaşalım Bu simülatörün adı nedir? Paraşüt simülatörü Iııı ee... Genç arkadaşlarımıza burada paraşüt deneyimi yaşatıyoruz Sen daha önceden atladın mı paraşütle hiç? Yok hiç atlamadım Hiç atlamadın ee, Önce seni bir galiba kuşandıracaksınız bir bakalım neler yapılıyor Normalde bu simülatör Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılıyor gerçek bir atlayış simülatörü değil mi? Evet eğitim simülatörü şu anda Kayseri Komando Tugayında da 6 adet mevcut bir şekilde eğitim alınmakta Sen de komandolar gibi atlayış yapacaksın Eee daha önceden böyle bir paraşüt atlayışlarını serbest nasıl atlanıyor hiç gözlemleme şansın oldu mu? Yok hiç gözlemlemedim. Hadi bakalım ilk tecrübeni şöyle bir yaşa senin de görüşlerini alalım daha sonra. Şu an genç arkadaşımızı yukarı doğru kaldırdık. Neler yapacak biraz bize anlatır mısınız? Şu an uçuş konumuna geldi. 9500 fit'ten aşağı doğru serbest bir atlayış yapacak kendisi. Kaç saniye sürecek serbest atlayışı? Ee, yani paraşütü açtığı irtifaya göre değişiyor. Ee, 2000 fitlere yakın bir seviyede paraşütünü açacağız. Saniyede kaç metreyle düşecek? Ee, şu anki hesaplaması biraz daha demo olduğu için 10'u hesaplamasını yapmıyoruz ama saniyede bir yaklaşık bir 50 metre falan hızında düşecek yani Tamam birlikte seyredelim bakalım Şu an gökyüzünde olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu bence Tavsiye ederim İndikten sonra daha böyle detaylı konuşacağız seninle bekliyoruz Gel bakalım şimdi Sen önce bir adını söyle heyecandan bize adını da söylemedin Adım Yener Yener nereden geliyorsun? İstanbul'da mı oturuyorsun? İstanbul. Evet burada oturuyoruz Peki daha önceden böyle bir değişik bir tecrübe oldu galiba bu. Evet. Ne hissettin atlarken? Biraz bize anlatsana. Biraz kendini sıkıyorsun hani o şeye giriyorsun atlarken strese giriyorsun ama ondan sonra gayet güzel ve gerçekçi. Oldukça gerçekçi sana o şekilde geldi. Peki sen nerede paraşütle atlayabileceğini biliyor musun? Hı -hı. Yani işe herhangi bir fikrim yok onlarla alakalı. Türk Hava Kurumu'nun tesisleri var. Türk Hava Kurumu'ndan paraşüt eğitimi alabilirsin eğer asker olursan Kayseri'de biraz önce de simülatörleri varmış, o bilgiyi verdiler. Kayseri'de hava indirimi olursan paraşüt eğitimini oradan alıyorsun, uçaktan atlıyorsun ama serbest düşüş için bayağı bir biraz tecrübe evet, lazım tecrü değil mi? Evet, tecrübe lazım biraz. Her şey simülatörde başlıyor, sonra gerçek hayatta evet. uygulanıyor ki daha keyif alıyorsun, daha eğitimli yapıyorsun, evet. daha emniyetli bunu yapıyorsun. Evet. Sana başarılar. Ne düşünüyorsun evet. Teknofest ile ilgili? Teknofest gayet güzel, hani savaş uçakları uçaklarıyla işte Pilotsuz uçaklar gayet, gayet güzel bir yer bence tavsiye ederim de gelmelerine 1 Mayıs'a kadar Teknofest devam ediyor Havelsan'ın Paraşüt simülatörü serbest düşüş keyfini Gelen Genç arkadaşlarımıza yaşatıyor Evet tabi Havelsan bir sürü Yazılımlar var simülasyon yapıyor Bunların çoğu belki askeri amaçlı ama Burada işte o simülasyonlar Gençleri eğlendirirken öğretmek açısından da önemli bir yere sahip. Şimdi başka bir simülasyona doğru şöyle gelelim. Merhaba sizi tanıyalım mı? Merhabalar Buğra ben Habersan'da organizasyon yapıyorum <gülüyor> Bizi biraz anlatır mısınız burada ne yapıyor arkadaşlarımız? Oyunumuzun adı Brain Challenge Kasklarımız var Kasklarımızdan algılarını ölçüp Kim daha iyi odaklanıyorsa kendine çekmesini sağlıyoruz Nasıl ölçüm yapıyor algın alıp? Şöyle Burada alnımızdan kalp atışını ve kulağımızdan da sinirlerimizi ölçüyor Evet oyun başladı Bakalım kim geriye doğru çekecek Odaklanma çok önemli burayla ilgili Sinir nöronlarını Kontrol ediyor, gelen tepkilere doğru. Evet, bir alkışlayarak dikkati dağıtmaya çalışacaklar. Bakalım ne olacak? Yavaş yavaş karşıya doğru. Epey hızlandı. Bakalım, bakalım ne olacak? Bahayı kim, hangi tarafa çekecek bekliyoruz? <gülüyor> Ben size bir şey sormak istiyorum siz neye odaklandınız da kazandınız ya, Gelmesini istedim başka bir şey yapalım sadece uçağa odaklandım yani Uçağa odaklandınız ve size doğru gelmesini o sağladınız şekilde evet Havelsan standında adımlarla ilgili bir yarışma var Gençler de oldukça ilgi gösteriyorlar Burada özel bu yapılmış pedlerin üzerinde adım atarak Yıldıza ulaşmaya doğru çalışıyorlar <gülüyor> Evet anlat bakalım. Nasıl yıldızı topluyor musun? Eee bilmem. Bilmiyorsunuz. Işık bak biraz daha hızlı. Hadi bakalım. Hadi hadi. hadi. hadi. hadi Sen hadi de Allah. biraz çabuk yap hadi bakalım. Devam devam devam. Hadi, estağfirullah. hadi estağfirullah. biraz daha. Biraz daha biraz daha. Hamza bir Şimdi gelin Havelsan standında mühendis çocukları görelim. Geleceğimizi görelim. Çünkü onlar Buradan alacakları ilk eğitimle gelecekte savunma sanayi olabilir, başka alanlar olabilir. Ülkemizin çok önemli beyinleri olacaklar ve onlara da eğitim Havaysan'da içeriden veriliyor. Gelin birlikte girelim. Çocuklarımız, gençlerimiz neler yapıyor? Birlikte görelim. Seni tanıyalım mı? Adın ne senin? Yusuf. Yusuf sen ne yapıyorsun şu an burada? Ee, şu an robotu yapıyorum. Robot yapıyorsun. Peki senin robot oyuncağın var mı? Ee, yok. Peki burada yaptığın robotu sen hareket mi ettireceksin? Evet. Nasıl hareketler yaptırmayı hedefliyorsun? Süreyi ne? <gülüyor> Bu taşın üzerine mi çıkaracaksın robotu? Evet. Seni tanıyalım mı? Adın ne? Ömer Yarsiyet evet, şey olsun. Ömer sen <gülüyor> robotlarla çalışıyor musun, seviyor musun robotları? Evet, Öyleyse, askerleri de seviyorum. Şimdi taş, kağıt, makas oynuyoruz değil mi burada evet. robotlarla? Burada gelen katılımcılarımızla, e, buradaki robot kolumuzla taş, kağıt, makas oyunu oynatıyoruz. Peki robot kol bizden önce mi algılıyor, nedir bu işin şeyi? E, burada bir sensörlerimiz var, orada aslında bir yazılım devreye giriyor. Bizim Parmaklarımızı hareket etme tam o milisaniyede hissedip Ona göre robotumuz karşı hamlesini yapıyor Zaten yani havaizan Bilmeyen bir robot yaptık Yani zaten havaizan deyince evet. Yazılım Robotik sistemler olduğu için Yani bunlarla ilgili bakalım Kim yeniyor ne yapıyor Ben, ben bir oynayayım isterseniz Tabii ki evet. Bakalım robot ne yapıyoruz Elimizi koyuyor muyuz böyle evet, burada biraz daha arkadan olabilir Tamam Görüyor mu şu an Evet şu an görüyor Daha şıkkı aslında böyle çalışması lazım. Nasıl? Şöyle mi? Şöyle yapıyoruz. Öyle böyle yapabiliriz. Antaj. <gülüyor> Antaj. Ya devamlı robot yeniyor beni. Nasıl olacak bu? Evet yani kaybetmeyen bir robot yaptık. Burada güzel katılımcılarımız oyun oynayaraktan keyifli vakit geçirmelerini hem de buradaki yazılımlarımızı test etmelerine yardımcı olanak sağlıyoruz yani gençlerimiz sensör teknolojisi Evet robot sistemler yazılım evet. bunlar arkasında da bir şeyler koşuyor Kesinlikle. sıra onlarda bakalım bunlardan oyun Kesinlikle. olarak başlayacaklar öğrenecekler ileride Kesinlikle. yeni yeni teknolojiler geliştirecekler. teşvik etmenin zaten çocuklarımıza teşvik etmenin en güzel yolu bu tarz oyunlar yaparaktan onların ilgisini çekmek ve bu alana yönlendirmek çok teşekkürler kolay gelsin Dağılır.